Merhabalar, iyi hafta sonları diliyorum arkadaşlar. Yeni bir Dolar-TL analizi ile birlikteyiz ve Dolar-TL'nin önümüzdeki hafta veya önümüzdeki kısa süreçte nasıl bir seyir izleyebileceği konusunda bir analiz yapmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz haftayı Merkez Bankası'nın faiz kararı, Kuzey Fırat'ın doğusuna yönelik olarak gerçekleştirilecek olan harekat ve Cuma günü itibariyle ise Peçten beklenen, hiçten gelecek olan e, kredi notumuzla ilgili olarak beklentilerle geçirdik. Haftayı genel anlamda 5.30 üzerinde ve hatta 5.40 yakınlarında e, geçiren, 5.40'ın üzerine çıkma çabasını gösteren ama 5.40'ın üzerinde kalıcı olmakta zorlanan bir dolar seyriyle tamamlamış bulunmaktayız. Değerli arkadaşlar, dolar TL için önümüzdeki süreçte artık gündemde iki önemli husus olduğunu düşünmekteyim. Birincisi Amerika Merkez Bankası önümüzdeki süreçte faiz artıracak mı artırmayacak mı meselesi ve bunun paralelinde bizim Merkez Bankamız önümüzdeki süreçteki bu önümüzdeki süreç ifademden seçime kadarki süreci anlayabilirsiniz. Bu 3 aylık dönem içerisinde veya 2019'un ilk 3 aylık süreci içerisinde bir faiz artırımı indirimi olacak mı olmayacak mı? Merkez bankalarının Fed ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankalarının tavırları dolar TL kurunda çok ciddi şekilde belirleyici olacaktır diye düşünmekteyim. Bunun sebebi olarak ise, ise arkadaşlar şöyle ifade etmeye çalışayım. Artık gittikçe yoğunlaşmaya başlayan bir beklenti var. Fed yani Amerika Merkez Bankası faiz indirim artışlarına mola verecek. Bu Aralık ayında yani önümüzdeki hafta çarşamba günü Fed'in bir toplantısı var. Bu toplantıda yine 0.25 puanlık bir faiz artırımı yapar ama takvini böyleydi çünkü. En azından yılın ilk 3 ayı itibariyle bir bekleme moduna geçmek suretiyle faiz artırımlarına mola verir şeklinde bir öngörü hakim olmaya başladı. Amerika'nın faiz artırmaması paralelinde. Zaten Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası veyahut da Türkiye hükümeti ekonomi kurmayları faiz artışından hiçbir şekilde hoşnut olmamaları enflasyon verilerinin sadece geçtiğimiz ay olsa bile bundan sonra da iyi geleceğine dair olumlu beklentilerin varlığıyla seçimler arefesinde kamuoyuna, sanayi kesimine, ucuz kredi imkanı sağlayabilmek babında faizlerde bir indirim yapma konusunda istekli ve arzulu olabileceğini tahmin ediyorum. Aralık ayı içerisinde yani birkaç gün önceki toplantısında herhangi bir faiz indirimi yapmadık. Ama bu durumda önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın Şubat veya Mart ayında, şahsi kanaatim Şubat ayında olması yönünde bir faiz indirimi yapabileceği yönünde. Şimdi arkadaşlar, Amerika'nın faiz indirimi artışlarına ara vermesi, faizleri sabitlemesi belli bir süreliğine olsa bile... Amerika'daki bol likiditenin ve doların dünya piyasalarına yayılması anlamına gelecekti. Bunu daha önceki analizlerimde de anlatmıştım. Türkiye Merkez Bankası'nın faiz indirimi yapması ise faiz cazibesine yönelen doların artık faizi bir cazibe görmeyip de pardon yanlış ifade kullandım faiz cazibesine yönelen Türk lirasının faizde bir avantaj görmeyince dolara yönelim içerisinde bulunması ihtimaliyle doların yükselebileceği olasılığıdır. Şimdi arkadaşlar sonuç şu Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası eğer faiz indirimi yaparsa dolarda bir yükseliş eğiliminin olacağına matematiksel olarak net bir şekilde bakmak mümkün olabilir. Ancak Merkez Bankası son derece kararlı bir şekilde doların yükselmesine yönelik bir set oluşturmakta. Ben e, bugün akşam üzeri eklemiş olduğum bir videoda ki bu videonun da sonuna bu, bu eklediğim videoyu tekrardan ilave edeceğim arkadaşlar. Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu toplam short pozisyonlarının yanı sıra özellikle Cuma günü yani e, haftanın son günü itibariyle doların 5.40 üzerine çıktığı ve 5.50'ye yönelik bir hareketlenme ihtimali yarattığı anlarda ciddi miktarlarda short pozisyon açtığını sizlere bu videolarda, sunumlarda anlatmaya çalıştım. Evet değerli arkadaşlar, Merkez Bankası doların 5.40 üzerine çıktığı anlarda özellikle ve özellikle 5.50'ye yönelik o psikolojik sınıra yaklaşma ihtimalini hissettiği anlarda baskısını artırıyor ve şort pozisyon sayısını, oranını, artırma eğilimini devam ettiriyor. Merkez Bankası'nın elinde gerek aralık vade, Ocak vade henüz çok yeni başlamış olsa da Orada da ve Şubat 2019 vadede oldukça yüklü miktarda şort pozisyon biriktirmiş, birikmiş vaziyette ve bu şort pozisyonlarını ise arttırmaktan intina etmiyor. Gerektiğinde derhal bu pozisyonlara yenilerini ilave ediyor. Ve arkadaşlar Merkez Bankası Perşembe günkü toplantısının ardından faiz et ve faiz değişikliği yapmadı ama söylemlerinde bir miktar farklılık vardı. Bir nüans dikkati çekti arkadaşlar. Bu ki şu, Merkez Bankası daha önceki, önceki toplantısında kararlılıkla sıkı duruşun devam edeceği ifadesini kullanırken şimdi bu kararlılık ifadesini metinden çıkardı ve dedi ki gerek görüldüğü halde ilave tedbirleri almaya devam edeceğiz. Buradaki mana şu arkadaşlar, bir taraftan çok sıkı ve net çok kararlı bir ifade varken şu anda ise sanki biraz daha ihtiyaç duyduğum anlarda, müdahale ederim veya tedbir alırım anlamı çıktı. İşte bunun arkadaşlar paralelinde Merkez Bankası dolarda bir hareketlilik olduğu anda bana piyasanın ihtiyacı var diyerekten dolarda short pozisyon açıyor. Peki bunu sonsuza kadar devam ettirebilir mi? İla nihayet devam ettirmesi mümkün mü? Ha, tabii ki mümkün değil. Ancak çok önemli bir nokta var ki Merkez Bankası eğer doları bu şekilde dizginleyebileceğini Düşünüyor benim planım tuttu ben faiz indirsem dahi herhangi bir şekilde dolarda ekstra bir durum olmaz nasıl olsa müdahale ederim gibi bir anlayış içerisinde ise şunu Merkez Bankası'nın çok iyi bilmesi gerekiyor ki dolardaki hareketliliği yönetebilecek olan tek merci Merkez Bankası değil. Çünkü dünya piyasaları denilen bir kavram var euro dolar paritesinin dünya para birimleri üzerinde çok önemli bir etkisi var. Özellikle ve özellikle FED'in faiz artırımlarına ara verecek olması sebebiyle FED'de daha doğrusu Euro-Dolar paritesinde bir 17 lere, 18 lere doğru bir hareketlenme olasılığı söz konusu olabilir. Böyle bir tablo söz konusu olursa eğer bu durumda e, doların dünya piyasalarında bir değer kaybı yaşadığı anlamı ortaya çıkacaktır ama Bizim Türkiye koşullarımız kendi ülkemiz itibariyle mevcut olan kriterlerimiz bu tabloya ne kadar uyum sağlar bu tartışılır bir konu. O halde arkadaşlar önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nın dolar üzerinde özellikle baskısının devam edip etmediğini çok yakın bir şekilde takip etmek gerekiyor ve Fed'in de bu hafta çarşamba günü yapacağı toplantıda dolar ile ilgili e, pardon faizlerle ilgili olarak bu faiz artışının sonrasında yeni faiz artışlarına ara verebileceğine dair bir söylemi bizzat kendi dilinden duyacak olursak, böyle bir tabloda artık dolara yönelik olarak bir ilginin oluşması, yavaş yavaş kademeli bir şekilde dolarda bir artış eğiliminin oluşması gündeme gelebilir. Buradaki tek çekince, Merkez Bankası'nın dolar üzerinde kurmuş olduğu baskıya ne kadar devam edebileceği veya hangi noktaya kadar buna müdahale etmek gücünü ve imkanını bulacağı meselesidir. Benim çok net ve şahsi düşüncem şudur ki arkadaşlar, Ocak ayıyla birlikte dolar TL'de bir kıpırdanma başlayabilir, Şubat ayında Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapacağına dair kanaatler, güçlenmeye başlarsa bu kademeli artışlarda bir miktar hızlanma eğilimi söz konusu olabilir ve seçimlere kadar doların yükselmesini engellemek isteyen bir merkez bankası ve yukarı gitmek isteyen bir dolar eğilimiyle karşı karşıya kalabiliriz. Tabii ki bunun çok doğal sonucu olarak da seçimlerin ardından piyasalarda çok daha farklı denklemler söz konusu olacağı için merkez bankası artık bu sıkılaşma eğilimine seçimler öncesinde serbest bıraktığı veyahut da bir şekilde musluğun e, açmış olduğu para musluklarını yavaş yavaş kısmak zorunda ve para toplamak zorunda kendini hissettiği bir anda veya dolardaki düşük eğilimin e, devam edip etmemesiyle ilgili olarak siyasi manada bir avantaj konusu gündemden kalktıktan sonra biraz daha ortamın serbest kalabilmesi ve yılın birinci yarısının sonlarına doğru seçimler sonrasında dolarda hızlı hareketlerin olabilme ihtimali mevcut görülmekte şu anki ekonomik tablo itibariyle. Sevgili arkadaşlar, doların yükselebileceğiyle alakalı olarak bu ifade etmişti unsurlar benim şahsi tahminlerim değil. Sadece mevcut ekonomik koşullar, yurt içi ve yurt dışı koşulların, Yaratmış olduğu denklemin çözümü olarak ortaya çıkmakta. Bu koşullar varsa, bu faiz kararlarıyla ilgili olarak bu düşünceler varsa tablonun doların e, yükselişi yönünde olması gerekiyor. Ancak tekrar tekrar belirtmek istiyorum ki dolarda yükseliş, dolarda kıpırdanma, hareketlenme ifadelerinin anlamı daha önce gördüğünüz gibi Öyle bir anda 7'lere 7.5'lara 8'lere kadar devam edecek sert bir yükseliş şeklinde algılanmamalı. Belki iki ileri bir geri şeklinde kademeli nazlı bir yükseliş görebiliriz. Ama dolar için şahsi düşüncem tekrar belirtiyorum. 5.06'nın aşağısına gelmeyen bir dolar seyri izleyeceğimizi hep sizlere ifade etmiştim. 5'in aşağısını ise asla beklemediğimi dile getirmiştim. Dolar 5.06 seviyesine yaklaşırken 5.14 yakınlarında bir destek ve tepki buldu. Bunu da halen devam ettirmekte. Haftalık ve aylık göstergelerde ise yukarı eğilimi destekleyen tablolar mevcut. Bu ön açıklamalardan sonra arkadaşlar geçtiğimiz haftaya başlarken dolar için 5.30 seviyesinin 5.29.95 seviyesinin haftanın pivot seviyesi olduğunu bu seviye üzerinde kaldıkça İlk hedefin 5.45.79, 5.45'ler olacağını ifade etmiştim. Bu seviyenin de açılabilmesi durumunda ise 5.60 seviyesi gündeme gelebilecekti. Nitekim biz bu haftayı bir ara 5.30'un aşağısına bir kayma yaşamış olsak dahi 527-29'lar seviyesini görmüş olsak dahi Merkez Bankası'nın bir faiz indirimi yapmayacağına dair kanaatlerin artması ve sonucunda böyle gelmesini mütakip tekrar 5.30 üzerine yerleştik. Ve 5.30'un üzerindeki seyrimiz 5.42 seviyesine kadar devam etti. Ama 5.45 seviyesine 5.44 seviyesindeki birinci direncimize yaklaşırken buradan tekrardan bir dönüş yaşamak üzere tekrar 5.40 ile 5.35 arasındaki bir seyir görünümüne kazandı Şimdi arkadaşlar bu hafta için kapanışımız şurada 5.37.01 görülüyor ama daha önce de biliyorsunuz Matix verileri grafiklere Biraz farklı yansıyabilmekle. Maddix'in dolar e, TL için haftalık kapanışı 5.36.40 olarak gösteriyor. Çok önemli bir farklılık söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla ben e, bu son rakamı dikkate alarak sizlere yorum aktaracağım şimdi. Bu hafta için 5.35.87 veyahut da 5.36 seviyesi yine haftalık pivot özelliğini taşıyor. 5.36 seviyesinin üzerinde kalan bir seyir görürsek yine 5.40'ın üzerinde çıkmak isteyen 5.44, 5.45, 5.46 bu seviyelere zorlamak ama bu seviyelere geldiği zaman da satış baskısıyla karşılaşabilecek olan bir dolar seyri olacağı kanaatindeyim. 5.50 seviyesi, 5.51 seviyesi, 5.45'in üzerinde birkaç saatlik bir seyir söz konusu olabilir ise hedeflenebilecek bir bölge özelliğinde buranın açılabiliyor olması durumunda ise 5.59, 5.60 seviyesi gündeme gelebilecektir. Zaten 5.89 seviyemizde de şu bölgenin yaratmış olduğu bir Fibonacci direncimiz bulunmakta. O halde 5.50'nin üzerine çıkıldığı zaman 5.60'a yaklaşımların direnç bölgesi olduğunu birinci not olarak aklımıza yazalım. Ama en önemli unsur 5.40'ın üzerine yönelim olduğu zaman son iki haftada gördüğümüz gibi Merkez Bankası'nın baskısının artmakta olduğunu eğer dünya piyasalarında çok ekstrem gelişmeler söz konusu olmaz ise Merkez Bankası'nın bu baskılama eğilimlerinde başarılı olması ve yine doların 5.45-46'lara ulaşabilme durumu olsa bile oralardan tekrar 5.40 ve 5.40'ın aşağısı 5.35-5.40 aralığına gerileme ihtimalini dikkate almamız gerekiyor. Değerli arkadaşlar, bu hafta için eğer ki piyasa koşulları ve şartlar ee, olumlu olur ise ve Merkez Bankası da biraz baskısını artırmayı düşünecek olur ise 5.36'nın aşağısında bir dolar sevdiğini görecek olursak 5.30 seviyesi yani 5.29.56 seviyesi birinci desteğimiz konumunda. Bu seviyenin kırılması durumunda yani 5.30 şu anda güçlü bir destek konumunda görünüyor. Bu seviyenin kırılması durumunda ise <gülüyor> çok affedersiniz 5.20'ye kadar devam edebilecek olan bir geri çekilme Teknik olarak ihtimal dahilinde görünmekte. Değerli arkadaşlar 5.20 seviyesi ve bunun da kırılması durumunda ise 5.14 seviyesi aslında bizim son haftalarda tanıdık olduğumuz, olduğumuz aşina olduğumuz seviyeler özelliğinde. Şimdi arkadaşlar ee, bu tablonun yanı sıra bir de şu grafikten bir inceleme yapacak olursak. Arkadaşlar bu grafiğin özelliği şu. 5.14 seviyesinin Dolarda yaşanmış olan şu tepelerden başlayan bu noktaya kadar devam eden geri çekilmenin bir dip noktası olabileceği yani doların artık 5.13 5.14'ün daha da aşağısına gelmeyeceği ve bu bölgenin yakın vade için bir dip noktası olduğunu farz edecek olursak buradan bir tepki başladığını düşünecek olur isek bu durumda 7.20'lerle 5.14'ler arasındaki şu görmüş olduğunuz bölgeyi hesaplayan Fibonacci değerleri diyor ki %23.6 seviyesine denk gelen 5.62 seviyesi ilk önemli direncimdir diyor. Yani arkadaşlar dolarda bir güçlü bir hareket, güçlü bir tepki oluşacak olur 5.46 ve 47'lere ve 5.50 psikolojik seviyesini aşacak olursak az önce de göstermiş olduğum gibi sizlere az önceki grafiğimde ve pivot seviyelerinde de görüldüğüm üzere 5.60 seviyesine doğru bir hareketlenme olabilir. 5.62 seviyesi dolar için önemli bir Fibonacci direnci olarak bu grafikte de görülebilmekte. Şayet 5.62 aşılırsa dolar nereye kadar hareketlenme devam ettirebilir sorumuzun cevabı ise %38.2'yi temsil eden 5.92 seviyesi bir önceki grafimizde de 5.88 seviyesi görülmekteydi. Yani arkadaşlar... Dolarda 5 5.60 seviyesinin 5.62 seviyesinin aşılması durumunda 5.70-5.90 aralığının e, gündeme gelebileceğini ondan sonraki durumlar ise piyasanın ve e, piyasa kurmaylarının e, bu konuya yönelik olarak gösterecekleri reaksiyonlarla alakalı olacaktır. Değerli arkadaşlar bir de doların pazartesi günü için nasıl bir tablo içerisinde olduğunu e, anlamaya çalışalım isterseniz. E, şuradaki görünüm itibariyle arkadaşlar. Pazartesi günü için doların 537 34 seviyesinde yuvarlak olarak 5.37 diyelim bir pivot seviyesi olduğunu görmekteyiz. Haftalık pivot seviyemiz 5.36 idi. Eğer ki pazartesi günü 5.37'nin üzerinde bir seyir hakim olursa 37, 38, 39 bu bölgelerde bir seyir var ve 5.37'nin aşağısına gelmek istemeyen 5.35'e yaklaşmak istemeyen bir görünüm varsa 5.41-5.42 ve ardından da 546'ya doğru bir hareketlenme olasılığının gündemde olduğunu düşünebiliriz. Yani dolar biraz önceki haftalık grafikte anlatmış olduğum gibi bu haftanın önemli dirençleri 546, 545 bu bölgelerdir. Bu bölgelere yaklaşımlarda dikkatli olunmalı. Derken bu atak pazartesi günü mümkün olabilir ve pazartesi gününde Değerleri gördüğünüz gibi bu seviyeler olarak hesaplanmış. 5.46'nın ötesinde bildiğimiz klasik 5.50 psikolojik direncimiz gündemde imiş. Arkadaşlar bir kez daha söylüyorum. Merkez Bankası kararlı bir şekilde short işlemleri açmaya devam ediyor. 5.40 seviyesinin üzerine çıkıldığında... 5.42-5.46 aralığına gelindiğinde 5.50 psikolojik seviyesinin aşılma riskine bağlı olarak şort açma pozisyon işlemleriyle doları baskılamaya çalışıyor. Bunun da rakamsal verilerini birazdan bu video bitince hemen arkasına ekleyeceğim sadece sadece 4-5 dakikalık bir sunumla görebileceksiniz. Merkez Bankası hangi vadede hangi pozisyonları ne miktarda pozisyonlar açtığını izleme şansınız olabilecektir. Değerli arkadaşlar dolarla ilgili olarak dolar tl ile ilgili olarak şu an için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Hafta içerisinde önemli gelişmeler olduğu zaman yine sizlere aktarıyorum. Lütfen videomu izledikten sonra eklenen videolardan anında haberdar olabilmek için kanalıma ücretsiz abone olmayı unutmayınız. Sonsuz teşekkür ve saygılarımla gösterdiğiniz ilgi için bir kez daha teşekkür ediyorum. İyi hafta sonları dileklerimler.